Herkes için Magnezyum-NSP. Magnezyum basit bir gerçeğin iyi bir kanıtı olabilir. Faydalı maddeler diyet takviyeleri şeklinde elde edilebilir. Biyolojik olarak aktif katkı maddeleri, kullanışlı, güvenilir, basit ve karlı. Ve önleme için gerçekten çok faydalıdır. Bitter çikolatada ne kadar magnezyum var? 1 ons, 1 kare çikolata, 76 mg. Bu günlük ihtiyacın %15'idir. 100 gram çikolatada, 228 miligram, günlük ihtiyacın 54'ü. 200 kalori çikolatada, sadece 65 miligram, günlük ihtiyacın %18'i. Çikolata harika bir magnezyum kaynağıdır. Lezzetli. Stresi azaltmaya yardımcı olmak. Kalorik. Besleyici. Gerçekten stresi azaltan maddeler içerir. Ya şeker ve birçok kalori içerir. Çikolatadan magnezyum elde etmek elbette güzel. Bu oldukça yeterli bir açıklama, neden birçok insan çikolatayı seviyor? Lütfen bu insanlara ıspanak hakkında hiçbir şey söyleme. İspanak ayrıca magnezyum açısından da zengindir. Ancak değiştirme açıkça eşdeğer değildir. 100 gram ıspanakta 80 mg magnezyum ve 200 kalorilik ıspanakta 757 mg magnezyum bulunmaktadır. O arada 200 kalorilik ıspanak neredeyse 1 kilogramdır. Neredeyse 1 kilo ıspanak yemek neredeyse bütün bir gün alacaktı. Katılıyorum, çikolata ile her şey çok daha hızlı mı? Bu nedenle, çikolatayı ıspanakla değiştirmek kesinlikle eşdeğer değildir. Çikolata harika bir magnezyum kaynağıdır. Çikolata bağımlılığından kurtulmak isteyenler var. Aşırı şeker ve kalori tüketimini durdurmak isteyen insanlar var. Bunu yapmak için, çikolataya olan bağımlılığın nedenini anlamanız gerekir. Her şey basit. Sadece magnezyuma ihtiyacımız var. Magnezyum saf haliyle elde edilebilir. Magnezyum NSP, kalorisiz, şekersiz ve yağsız. Magnezyum NSP, magnezyum ve çok faydalı maddeler içerir. Magnezyumun faydaları nelerdir? Sadece diyette olması gerekiyor. Her gün. Yeterli miktarda. Bu ilaç veya tedavi ile ilgili değil. Yiyecekler ve faydalı maddelerle doldurulması ile ilgilidir. Magnezyum strese karşı direnci arttırır. Metabolizmanın en önemli motorlarından biridir. Yiyecekleri enerjiye dönüştürmeye yardımcı olur. Normal kan şekeri seviyelerini korur. Kan basıncının kontrolünde görev alır. Hipertansiyon oluşumunu engeller. Vitaminlerin emilimine yardımcı olur. Magnezyum yeni proteinler oluşturmak için kullanılır. Kemiklerin, cildin, iç organların ve diğer dokuların yapı taşlarıdır. Magnezyum özellikle artan duygusal ve zihinsel stres ile vücut tarafından ihtiyaç duyulur. Bu kadar basit bir işlem. Yemekte birlikte bir magnezyum kapsül alın. Magnezyum profilaksisine sağlıklı bir şekilde başlarsanız, farkı görmezsiniz. Sen sadece güç ve canlılık dolusun. Her şey her zamanki gibi sağlıklı. Siz sadece destekliyorsunuz. Günde bu iki veya üç magnezyum kapsülü hayatınızda hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Bu kadar basit bir işlem. Yemekle birlikte bir magnezyum kapsülü alın. Ancak bu yapılmazsa, hayat gerçekten değişebilir. Magnezyum eksikliğinin belirtileri nelerdir? Ve şimdi, hastalık hakkında. Enerji rezervleri tükendi. Sinirler sınıra kadar. Aşırı psikoj duygusal stres. Endişe. Spazmlar, kasılmalar. Kardiyopalmus. Kollarda ve bacaklarda karıncalanma, uyuşma. Uykusuzluk, sinirlilik, baş ağrısı. Sıkruh hali değişimleri. Konsantrasyon eksikliği. Unutkanlık. Sinirlilik. Kronik yorgunluk. Tükenmişlik sendromu. Artan kan basıncı. Şe konsantre olmak zor. Gece uyuyamaz. Magnezyum eksikliği ile ilişkilendirilebilecek klasik bir semptom grubudur. Magnezyum kan damarlarının, kalbin, sinir sisteminin, böbreklerin, kemik dokusunun ve eklemlerin sağlığı için gereklidir. Magnezyum birkaç yüz enzimatik reaksiyonda yer alır. Bu hayati bir unsurdur. Magnezyum NSP. Sadece sakin bir hayat, sadece sağlık, sadece sakin bir durum, sevinç, sabahları enerji patlaması, sağlıklı tam uyku, gücü geri kazandırır. Önemli, magnezyumun normalden daha fazla ihtiyaç duyduğu durumlar vardır. Üspanakta ölçülürse, ıspanak bir kilogramdan fazla gerektirir. Üspanağın bir kovaya ihtiyacı var. Stres, fiziksel aktivite, ishal, bazı ilaçlar, hipertiroidizm, diyabet. Bunlar, magnezyumun normalden daha fazla ihtiyaç duyduğu durumlardır. Stres altındaki insanların bir kova ıspanağı hatırlaması pek olası değildir. Magnezyum kapsülünü hatırlamaları çok muhtemeldir. Vücudun daha fazla magnezyum istediğinde daha birçok durum vardır. Veya daha fazla çikolata. Üspanak için artan talep vakaları, örneğin stres altında, şahsen benim için bilinmiyor. Magnezyum NSP İyi emilir. Magnezyum eksikliğini gidermeye yardımcı olur. Modern bir insan için diyete harika bir ektir. Magnezyum NSP uygulamasının sonucu Çocuk son eğitim yılına başladı. Annem Magnezyum NSP, C vitamini, süper kompleks, lesitin, omega 3 almaya başladı. Günde sadece bir kez içmeyi başardı. Bir kez daha, magnezyum, omega-3, lesitin geceleri NSP kedi otu ile birlikte içti. Annemin tüm okul haberlerini algılaması daha kolay hale geldi. Çocuğun okuması zordu. Bir yıl sonra üniversiteye giriyor. Annenin eğitim süreciyle ilgili tüm sorunları kabul etmesi zordur. Sakinleşmek için tatlı yeme alışkanlığı zaten var. Ne yazık ki, obezite ve hastalık yolu budur. Aşırı şeker tüketimi bağışıklık savunmasını azaltır. Kimse hasta olmak istemez. Ancak soğuk, tam olarak stresin olduğu ve çok fazla tatlının olduğu bir zamanda başladı. Aşırı vücut ağırlığının birikmesi de cesaret verici değildir. Bu obezite ve diyabet riskidir. NSP ürünleri kurtarmaya geldi. Klorofil ve magnezyum ile başladık. Anne ve çocuk bu iki NSP ürününü içti. Çocuk annenin sakinleştiğini gördü. Yükü iyidir, sabahları ruh hali iyidir, stres belirtileri azalmıştır. NSP ürünlerinin alımını tamamlamaya karar verdik. Magnezyum, C vitamini, süper kompleks, omega-3 ve lesitin geçen yıl içildi. Ve şimdi birlikte içiyorlar. Çocuk zaten bir üniversite öğrencisi. Öğrenmeyi gerçekten kolaylaştırdı. Enerji var, güç var, ailede güvene dayalı bir ilişki var. Hayır, stres, panik, sinir durumu, obezite, diyabet, uykusuzluk. Bu tedavi ile ilgili değil. Bu zamanında önleme ile ilgilidir. Gezegendeki kaç kişi yeterince magnezyum almıyor? Birçok kaç sağlık sorunu önlenebilir? Birçok herkesin NSP ürünlerine ihtiyacı vardır.